İçerdiği yüksek potasyum ve düşük sodyum sayesinde tansiyonun dengelenmesine yardımcı olur. Avokado, A, C ve E vitamini bakımından oldukça zengin bir içeriğe sahiptir. Vücutta bulunan zararlı toksinlerin atılmasına yardımcı etkisi vardır. İçeriğinde bulunan zengin demir sayesinde demir eksikliği tedavisinden destekleyicidir. Avokado içinde bulunan yağlar sayesinde saç dökülmesi ve kırık oluşumunu engelleyebilir. Avokadonun bağışıklık sistemini güçlendiren, kandaki alkalin dengesini koruyan bir etkisi vardır. Kalp ve damar sağlığını korur, kalp damarlarının daralması ve tıkanmasını önleyici özelliktedir. Avokado yağı nemlendirici özelliği ile egzema ve sedef rahatsızlıkları için faydalıdır. Kansızlığa karşı avokado zengin demir içeriği sayesinde önleyici bir katkı sağlamaktadır. Yüksek lif içeren özelliği sayesinde kabızlığın önlenmesinde yardımcı olma özelliği bulunmaktadır.